Eğer bir bebekle seyahat ettiyseniz bilirsiniz, bebekler çok fazla ilgi ister. Dögan'ın yarışlarda ismini verdiği küçük tabloda da durum bundan ibaret. Bebek kesinlikle ailenin odak noktası, hatta köpeğin bile. Aslında sadece atlar bebekle pek ilgilenmiyor gibi görünüyor. Son derece ilginç bir kompozisyon ortaya çıkmış. İşte Dögan'ın en oyunbaz hali. Şu an baktığımız resim sanki belli bir düzen içinde değilmiş, bir enstantanaymış gibi görünüyor. Bu Dögan'ın en iyi yaptığı şey. Resimlerini o kadar dikkatle kurguluyor ki sanki hiç kurgulanmamış gibi spontane gibi duruyorlar. Biz buna fotoğraf sayesinde alışırız ama 19. yüzyılda son derece alışılmadık olsa gerek. Yani arabanın tekerleklerinin nasıl yarıda kesildiğine bakın. Atlar da tüm değiller, bacaklarının bir kısmı resimde değil. Aslında resim ilk bakışta göründüğünden çok daha eğlenceli. Aile resmin tamamen sağında ortaya doğru ilerlerken arada büyük bir boşluk var ve orada da figürler çok küçük. Ben özellikle küçük atın tam arabanın üzerindeymiş gibi durmasını çok seviyorum. Öndeki kahverengi atın arkasında da oraya tünemiş gibi görünen küçük bir figür var. Bunlar akademinin asla izin vermeyeceği türden uygunsuzluklar. Ama Döga bundan gerçekten zevk almış. Akademik bir resimde nesnelerin bir anlamı olmasını bekleriz. Resmin çerçevesi içindeki bütün şekillerin tam olması. İki boyutlu resim içerisinde üç boyutlu bir algı yaratılmasını bekleriz. Böylece çok büyük görünen figürler bile bir anlam ifade eder ve ön planla arka plan arasındaki uzaklığı net bir şekilde gösterir. Ama burada Döga düz, geniş bir yeşillik yapmış. Buna tam olarak derinlik diyemeyiz. Tabii ki benim için bu resmin en ilginç tarafı, arabanın içinde yer alıyor. Aile ve aile içindeki etkileşim. Gerçekten çok tatlı. Bütün ilgi bebeğin üzerinde. Acaba yiyecek mi ya da huysuzlanmaya bırakacak mı? O dönemlerde üst sınıf kadınlar kendi çocuklarına bakmazlardı. Çocuklarla süt anne olarak bilinen maaşlı bakıcılar ilgilenirdi. Dikkat ederseniz göğsünün açıkta olduğunu görebilirsiniz. Bu esnada bütün figürler çocuğa bakıyor. Sınıf meselesi de resmin içine yerleştirilmiş. Çünkü üst sınıftan bir kadını bu şekilde göremezdik. Süt anne bir anlamda üst sınıf yaşantısının bir aksesuarı. Tıpkı oradaki küçük siyah baksır köpek gibi. Köpek ve ait olduğu aile son derece aristokrat görünüyor. Köpeğin çok özel bir türü olduğu belli. Dik oturuyor. Adamın da başında silindir şapkası var. İyi giyimli olduğu belli. Karısı da son derece iyi giyimli. Ve tüm bunlar işçi sınıfından sütannenin resmi olmayışıyla son derece çelişiyor. Elbette at yarışlarıyla ilgili bir ortamdayız. Bu at yarışlarının gayet ayrıcalıklı bir spor olduğu bir dönem. Yani son derece soylu, şık bir ortamdayız. Ve bu kayıtsız ana tanık oluyoruz. Yeni üst sınıfın boş zamanında neler yaptığına dair bir sahne görüyoruz. Bu çok tipik bir empresyonist konu. Aynı zamanda tamamıyla yeni bir konu. Bu aslında 19. yüzyılın ikinci yarısında Paris'in gerçek şehir hayatını kucaklayan modern sanat dediğimiz şeyin de başlangıcını oluşturuyor.